Biraz bekleyelim. Adam çıkmadı yani mi? Bir iki sene gördün mü, kaçırıldı mı? Kesme takip eden 2 numara. Benimzikler oyunu. Hades geliyorum kilimi çaldı ya. Kilimi evet. çaldı sen gel. Mecburen gece ilk kişiler. Ters telefon dışında. Oo, adamlar geliyor. Kral adam görürsen haber et Tekan direkt aşağı mi? inelim. Evet tamam dur. Arkada bomba Adam var ben bittim. Geliyoruz geliyoruzdur. Yere saklan hemen geliyorum. Tam JGX'e koşuştum sonra hemen çıkıyorum ben. Adamlar biliyor mu seni? Ona göre. Biliyor, biliyor, biliyor. Geliyorum geliyorum hemen. Ay, oldum evde de. Karşımdaki evde. Geliyoruz. Bayılttım tanesine. Aa bizim vurduklarımız bunlar. Bak buna bak şey. bu evde kırmızı evde. Bayılttım. Tamam. Onu çatıda çıkayım. Al bazen savaş alacağım onu ya. Bal balkonda baygın. Başka yerde var mı? Ben yok. Öktü mü sen kırmızı evde değin o yüzden. o öldü. Öldürdüm onu. Kimde kurmalı? Tamam. <gülüyor> kimde kurmalı yok. Bana söylese kimde kurmalı yok. Efendim senin <gülüyor> var mı kurmalı? Ben bir iş anlatım sıkacak. İsra işte bak kaç kriş senin var. Patlango geri. Kaç kriş var senin. Var çıkacak olan varsa gelsin çıkalım. 35. Düşman görüldü. Tanka şurada şey var ne ona bilsene ya. Düşüp de başımızı böyle yapsın. Koş arabayı bas bas bas bas. Gel bir iki tane. Arkayı kuramadım ya. Kalkan Abi, var mı? Var. Da. Attım bir tane sen bizi kaldır. Kanka bloklamam beni kanka çık. Kanka çıksana. Hadi be. Onlar sağlı sol girdi. Niye böyle oldu ya? Adam bağışla. Geliyor söylüyor Kardeş size oynuyor Bitti Yukarıda da var biri Yukarıda da var kral Aldım aldım, Aldın aldım, aldım aldım 5-56 lazım mısın? Yok valla dolaşayım dolaşayım arabayla şu an hiç of of of of of, of. çok kastı aynen vallahi güzel kast hmm, tepede mi doğru bas sen arabaya bas arabaya bin, arabayı bin. arabaya bin arabaya bin arabaya bin bas bas bas bas hmm. bas kala endek bas Sonra bayılır ya. ya. var baygınları var Geliyorlar bence şu. <gülüyor> Burada <gülüyor> Bas bas direkt, bas. Git. Ne oluyor lan. Yavaş. O mermi. Gitti. mermi yavaş bela yavaş sakin sakin sakin. hakan yavaş diyor ya. Bir kişi mi verdi lan bunu? Dolmuş sayıdır. <gülüyor> Arkamızdan geliyor. Git git iki kişiler daha. Ecel, susamış arkadaşlarımız. Aa biri daha var. Oo dörtte Karat... MG3 sana güveniyorum Gönlüyoruz MG3. Ha, Dört kişilermiş, düşme, düşme. Ne oluyor lan? Leşim geldi. Yine Bugün de Gel bay geldi. ben sevgi içinde. Asa bay. satayım mı sana dört numara? Yok yok ben iyiyim korunmuyorum şey şey şu anda. Aha. Soldan mı oynuyor da ben? Vaharetsin ya. Ama, bak, bak, bak, bak. Ayağa kalktım. Ben de ayağa kalktım. Mi? Bak sağda oynayabilirim ben onlara. <Gülüyor> yok, o kalkanı patlamış benim ya. Çok öne gitmeyin biraz bomba attım. Ben sağdan oynayayım ona. Evin içine girdi. Bekle evin içine yanıcı atayım ona gö ona göre oynarız. Hep beraber gidelim abi direkt bitirme oyunu. Yanıyor. Sen ka geliyorsun lan? Boy Gel, öldü. Yok. Öldü. Bit Bitirdiniz lan mi Ölçelim. Hayır bitti bitti. Hıh. -hı. Oh. Nereye oynayacağım? Araba geliyor bak araba geliyor kanka. Orama nasıl iş etti lan o Bas Hemen Süpersiniz Helal. ya bu kadar basit